Merhabalar bu videomda Jüpiter'in balık burcu transitinden kısaca bahsedeceğim. İlerleyen süreçlerde zaten sıklıkla gündemimizde olacak bir konu. Aslında Mayıs ayı itibariyle Jüpiter balık burcuna kısa süreliğine bir geçiş yapmıştı. Buralarda videolarımızı paylaşmıştık ancak hem o döneme ilişkin olduğu için hem de çok gerilerde kalmış olduğu için bu ay meydana gelecek olan Jüpiter'in balık burcu transitine ilişkin tekrardan video çekmeyi ihtiyacı hissettim. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olmak isterlerse çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz beğene de tıklayabilirsiniz. Biliyorsunuz Jüpiter e, zodyakta bir burçta bir sene kalarak 12 yılda bütün Zodiac serüvenini tamamlıyor. E, genel itibariyle aslında yılın gündemini Jüpiter'in transitlerine göre yorumluyoruz geçtiğimiz sene boyunca dediğim gibi birkaç aylık vadi haricinde Jüpiter Kova burcunda bulunmaktaydı. Ve burada özellikle teknolojik alanlar, halk, sosyal medya, sosyal kesimler ee, bazen hayallerimiz hedeflerimiz ulaşmak istediklerimiz alanında e, bir takım şanslar getirmiş olsa da e, aynı zamanda Jüpiter tabi kova burcunda çok rahat edemediği için ve aynı zamanda burada Satürn'ün bulunmasına mütevellit e, bizlerin e, çok da şanslı olduğu bir dönem olmadı Çünkü e, kova burcu hem Satürn'ü hem de Jüpiter'i aynı anda misafir etti Burada özellikle belirtmiş olduğumuz Mayıs ve Temmuz aralığında Jüpiter'in kısa süreliğine birkaç derece kadar Balık Burcuna geçişinde bazı haritalarda etkinleşen durumlar oldu. Tabii ki ilk dereceleri tetiklediği için bütün haritalar bu etkiyi hissedemedi ancak yine de Balık Burcunun ilk derecelerinde doğanlar veya yükseleni burada da olanlar bu etkiyi kısa süreliğine de olsa hissetmiş oldu. Şimdi ise Aralık ayı itibariyle 29 Aralık 2021 tarihinden 20 Aralık 2022 tarihine kadar Jüpiter Balık Burcu'nda bulunacak. Bir ara Koç Burcu'na kadar geçişi olacak. Bu geçişle beraber tabii ki yine bahar aylarında farklı konularla meşgul olacağız. Ancak tekrar Balık Burcu'na dönecek Retro Hareketi ile beraber her yıl olduğu gibi. Şimdi ben bu videoda Jüpiter'den biraz bahsetmek istiyorum. Ve Jüpiter'in balık burcu geçişinin bizler üzerindeki yansımalarından bahsetmek istiyorum. Daha sonra burçlara ilişkin çok daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden bu video sadece Jüpiter'den ve Jüpiter'in balık burcu transitinden bahsedeceğimiz bir video olacak. Eğer natal haritanızda Jüpiter balık burcundaysa sizlerde biraz daha fazla kulak kesilebilirsiniz. Buradaki etkileri de anlatıyor olacağım. Jüpiter Roma mitolojisinde tanrıların en büyüğü olarak nitelendirilir. Zaten en büyük gezegendir biliyorsunuz. Yunan mitolojisinde ise Zeus ile ilişkilendirilir. Karısı Hera ve babası Kronos yani Satürn'dür. Burada Zeus'un mitolojik olarak yaşanan taht kavgalarından mütevellit bir şekilde bulunduğu, doğduğu ortamdan uzaklaştırılması ve kurtulması ve bu nedenle aslında diğer kardeşlerine nazaran şanslı olmasıyla e, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. E, burada Zeus büyüdüğü zaman babası Kronos'a da e, yani Satürn'e de e, kavga edebilecek, e, kafa tutabilecek seviyeye gelmiştir. Böylece Kronos'un aslında diğer kardeşlerinde de yutmasıyla, Zeus'un baş kaldırmasıyla beraber bütün kardeşlerinin ortaya çıkması gibi bir efsane, bir anlatı vardır. Şimdi Jüpiter, göründüğü üzere aslında bir şekilde şanslı başlayan bir hayat ve akabinde gerçekten gücü de elinde bulundurduğu zaman bunu sonuna kadar hak ve adalet çerçevesinde kullanabilen bir yapıyı sembolize ediyor. Buradan Jüpiter'in bizim güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olması, gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'tan bile daha parlak olması ve kütlesel olarak oldukça geniş olması, hacminin geniş olması gibi özelliklerinden mütevellit hem büyüklük, hem çoğalma, hem refah, hem ferahlıkla ilişkilendiriliyor. Ee, Jüpiter astroloji de 9. ev konularıyla ilişkilendirilir. Yay burcu temasıyla nedir bunlar? Ee, ahlak, e, yabancı diller, yabancı kültürler, maneviyat, bolluk bereket, e, etik değerler, merhamet, e, bilgi öğrenmek, genişlemek, e, yeni yerler keşfetmek, yeni limanlara, yeni kıyılara ulaşmak, şans, e, vicdan, bunun yanı sıra baktığımız zaman hangi alanlardan ödüller alacağımız, hangi alanlardan şanslar elde edeceğimizi ifade eder Jüpiter koruyucu bir gezegendir. Ee, özellikle Satürn'ün o karmak etkisinden bizi koruyan bir e, etkisi vardır. Ancak dediğim gibi 2021 senesinde hem Satürn'ün hem de Jüpiter'in aynı burçta bulunmasından ötürü bu etkiyi e, çok bariz bir şekilde gözlemleyemedik ki zira biliyorsunuz Satürn kova burcunda yönetici konumdadır. Dolayısıyla Satürn bu alanda daha güçlüdür. Ancak bu sene e, Jüpiter daha güçlü bir konumda olacak. Jüpiter hem balık hem de yay burcunda yönetici konumdadır. 12. ve 9. ev alanlarında e, yönetici konumdadır ve burada en iyi fonksiyonu yerine getirir. Doğum haritanızda Jüpiter'iniz 12. evde veya 9. evde ise yay burcunda veya balık burcunda ise gerçekten çok, çok şanslı, talihli bir olduğunu söyleyebiliriz. Aynı kadar Jüpiter'in sert açıları olsa da bu alanda karmadan ciddi bir çıkış noktası yakaladığınızı ve bu alanda ödüllerinizi gerçekten bereketli bir şekilde alabileceğinizi ifade eder. Jüpiter dokunduğu alanı genişletir, çoğaltır, büyütür, abartır. Dolayısıyla burada özellikle Jüpiter'in yükselenle kavuştuğu alanlarda aşırı kilo, aşırı rahatlık, aşırı bencillik, aşırı kibir gibi etkilerin de aslında var olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiteri e tam anlamıyla safi yani bir tabloya oturtmak hata olacaktır. Ee, belki bazen iyiliği abartmak, aşırı pesimizm yani aşırı pozitif bakmak, aşırı iyimser bakmak, aşırı yardımsever davranmak. Veya olaylara hani etli, sütliye çok fazla karışmamak, olayların içinde çok fazla bulunmamak, bazen ego, bazen kibir, bazen de şansına ve talihine fazla güvenmekten dolayı aşırı riskler alma eğilimini de yine Jüpiter getirir arkadaşlar. Burada Jüpiter'in yay balık ve yengeç burçlarında Rahat ettiğini söyledik e, ve bu yıl itibariyle de aslında biz Jüpiter'in bu etkilerini hissediyor olacağız. Özellikle e, sürekli söylemiş olduğum gibi 2022'nin bahar aylarında Jüpiter Neptün'le kavuşuyor. Hem Jüpiter'in hem Neptün'ün yönetici konumda olmuş olduğu balık burcunda kavuşumları gerçekten Büyük ilahi şanslar ve fırsatlar sağlayacak haritalarda özellikle dereceler tetikleniyorsa gerçekten hayatımın şansı 12 yılda bir gelen şansım diyebileceğimiz nitelikte etkileri de hissediyor olacağız. Evet, Jüpiter'in balık burcu transiti özellikle ilahi olanla teması gösteriyor. 12. ev çünkü bizim hem bu dünyaya gelmeden önceki hem de ölümden sonraki evi sembolize eder. Yani aslında bir köprü niteliğindedir 12. ev. Ve bizim bilinçaltımız, kontrol edemediğimiz alan, sırtımızda arkamızda kalan tarafı sembolize eder. Dolayısıyla bu yıl itibariyle beklenmeyeni bekleyeceğimiz bir şekilde... Karanlıkların içerisinden çıkabileceğimiz ilahi yardımların çok fazla hayatımızda olacağı bir sene olacak. Özellikle sıkıştığımızda, çok bunaldığımızda, kendimizi çok yalnız hissettiğimizde bu ilahi desteği hissediyor olacağız. Bir şekilde gerçekten korunduğumuzu hissettirecek deneyimler yaşayacağız. Jüpiter-Neptün aynı zamanda şifa ile de ilintili, yardımlarla da ilintili, bu yıl gerçekten insanlara yardım etmek, gönüllü etkinliklerde bulunmak, eğer bir hastalığınız varsa bunlara ilişkin şifa arayışlarına girmek, belki alternatif yöntemler tespit edebilmek adına da fırsatlar yakalanacaktır. Çünkü gerçekten çok büyük iyileştirici etkiler meydana gelecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda şifacıların da ortaya çıkmaya başladığı bir şekilde bu tarz konuların gündemimize oturmaya başlayacağı bir süreç olacak. 12. ev aynı zamanda hayatın anlamıdır. Balık burcu da hayatın anlamını keşfetmek. Benlikten, egodan, hiçliğe doğru giden mertebeyi gösterir. Dolayısıyla bu yıl gerçekten yaşamış olduğumuz bu üç boyutlu dünyanın ötesinde bir anlam arayışı içerisinde olacağız. Hepimiz manevi ve ruhsal bir arayışın peşinde koşacağız. Ee, ve bu doğrultuda, bu bağlamda e, kendimize tutunacak bir dal arayacağız ve bunu da e, bulabileceğimizi düşünüyorum. Burada hayatın anlamını keşfetmemize dair aslında gerçekten çok kadersel tesadüf olarak nitelendirdiğimiz deneyimlerde yaşayabiliriz. Başımıza her ne gelirse gelsin, nasıl kayıplar verirsek verelim, bunların aslında sistem tarafından ne kadar nizami bir şekilde ilerlediğini hissettirecek. Her durumda şükredecek nedenleri bulacak. Etkilerde yine Jüpiter'in balık burcu transiti ile beraber kendisini gösterecektir. 12. ev aynı zamanda uzak diyarlar bilinçaltı, hastaneler hapishaneler yardım kuruluşları, dernekler vakıflar gibi konularla da ilişkilendiriliyor. Bu alanlarda önemli iyileştirmeler yaşanabilir. Belki tutuklularla ilgili veya hastalarla ilgili özellikle hastalıklarla ilgili şifa çalışmaları adına çok büyük aşamalar kat edilebilir gibi gözüküyor. Yardım kuruluşlarının ön plana çıkması gönüllü işlerin ön plana çıkması da yine bu süreçte oldukça aktif olacaktır. Jüpiter'in balık burcu geçişi aynı zamanda inziva ile de ilintili olduğundan kendimizi dinlemek, inzivaya çekilmek, bir eser üretmek, bir tasarım inşa etmek, belki bir icat ortaya çıkarmak adına da fırsatlar yakalayacağız. Keza e, Nikola Tesla'nın da e, burada Jüpiter'in 12. evde olduğunu ve balık burcu şeklinde çalıştığını gerçekten dahiane yani bir mühendis, dahiane yani bir bilim adamı olduğunu, e, çok e, büyük icatları olduğunu bu yerleşimden mütevellit tabii ki diğer değişkenleri de göz önüne alarak e, söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Din, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel konular ilahi olanla bağlantı kurmamızı sağlayan her türlü tema ön plana çıkarken aynı zamanda e, koronavirüs veya e, belli varyantların tedavisi, aşısı, e, şifasını bulmak adına da bir takım imkanlar yakalanacaktır. Burada tabii ki negatif açılarda zaman zaman kendini tamamen izole etmek, yalnızlaştırmak, e, insanlardan soyutlanmak, ee, yine hastanelerle, hapishanelerle alakalı sert gündemler ortaya çıkabilir. Ee, ancak dediğim gibi burada her ne olursa olsun nasıl bir kaotik durumdan geçersek geçelim, nasıl bir kayıp verirsek verelim. Bunu avantaja çevirecek bir bakış açısında aslında Jüpiter balık burcunda bizlere sağlıyor olacak arkadaşlar. Ee, zaten diğer videomda teker teker yükselen burçlara ilişkin detaylı paylaşımlar yapacağım. Ee, zaten 2022 yorumlarında da bunlardan bahsetmiştim. Şimdilik bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur. Biraz daha kısa ve çok sıkıcı olmayan videolar paylaşmayı planlıyorum. Çünkü bazen arka plana düşüyor uzun videolarımız ve gözlerden kaçabiliyor. O yüzden gündemi takip ederek belki yakın zamanda tekrar bu konuya ilişkin bir paylaşımda bulunurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler Jüpiter'in transitlerinde ne gibi etkiler alıyorsunuz, kendi haritanızda neleri gözlemliyorsunuz ve haritanızda Jüpiter hangi konumda bunları yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastörleci hesabı veya evrenselkadimbilgelci.com adresini kullanabilirsiniz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.